bilgisayardan çekiyorum. Ee, şeyi biliyorum. Kendi hesabım yani iki tane bilgisayarda farklı hesabım var benim arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle bu bilgisayardan girdik. Ee, bugün sizlerle birlikte CSGO ya bakacağız yani CSGO oynayacağız. Bu zaten hepiniz bir, bir ihtimal biliyorsunuzdur herhalde bu oyunu. Şimdi gireceğiz Açıyor Evet birinciye girdik, şimdi e, burada yapmamız gereken görevler var, birincisi e, stres testi olacak, stres testi, hemen ona girdik, maçı hazır İçimiz başlayacak az kaldı yani ee, Altta gönüş olduğunuz gibi bir tane batarya var Şimdi anti teröristler var bir de Oyuna başladık Şu anda bizi izletiyorlar arkadaşlar Yani şu anda oynayamıyoruz İzletiyorlar önce Nasıl oynayacağını gösteriyorlar Evet bir şey oldu Ondan sonra sıra bize de gelecek Bekliyoruz şu anda Evet birinciyi onlar kazandı Evet şimdi başladık arkadaşlar ee, Sılamın ilk önce ucunu çıkartıp bir takacağım Şimdi geri takıyorum Hadi tamam bye bye. Düşman var mı ona bakacağız ilk önce Şurada galiba bir tane gördüm ben bye bye. Evet At üstü Gidiyoruz bu taraftan ilerliyoruz. Çok garip bir şey olmaya başladı Biri ölmüş Biste çıkalım Hayır Teraçta Vadila Yani zaten e, bildiğiniz gibi CSGO'da sürekli düşmanların kazanması klasik bir şey. Daha iyi bir şey. Yani onlar için, oyun için. Yani hep düşmanlar kazanıyor, biz kaybediyoruz, oynamış olmak için oynuyoruz anlamına geliyor. Ben zaten oyuna ilk başladığım günden beri hep böyle kaybedeyim. Nedense anlamadım. Evet buraya zıplayamıyoruz ne derse. Çünkü o kadar yüksek zıplayamıyoruz Şöyle zıplarım. zıplarım Şu tarafa çıkmam lazım benim ama orası lazım En tepeye çıkacağız arkadaşlar O vince ulaşmamız lazım Kimse gelmeden Evet evet evet evet Çıkacak yer var burada Bir dakika Neyse çıkamıyoruz Evet ee, 7 ye 5 yeniyoruz şu anda Peki buraya nasıl çıkacağız? Oh, onu düşünün. Ya tam bulmuştum ya Ne bakıyorsunuz bana? Ne bakıyorsunuz? Evet silahımı şöyle inceliyorum bir şey var mı diye Etil şarjörler var arkadaşlar etil şarjör Söyle <Gülüyor> Öldürmesin bir be O da oradan durdu <Gülüyor> Evet arkadaşlar 5-6 kişi öldürdük O kadar biraz oldu Evet videomuzu burada bitirelim ee, Daha fazla gelmesini istiyorsanız Bu arada ben e, bu videolarının hepsini YouTube'a ekleyeceğim Ve videoyu burada bitiriyorum Gelecek bölüm yarın gelecek arkadaşlar Ve bu akşam da canlı yayın olacak Tek hesaplaşma Brawl Stars Ve